Selam oğlak arkadaşlarım ben Şengül Şengül'ün Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz sevgili oğlaklar, dürüst oğlaklar, harbi oğlaklar, güzel oğlak insanları ah nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir. Efendim Aralık ayında yüklemedim sevgili oğlak arkadaşlarım geride kalmasın diye taze taze ocak ayında yüklemek istedim yıllıkları çekeceğim sizler için sevgili arkadaşlar 12 ayın tabii ki ocak ayının değil sadece. 2020'de benim sevgili oğlaklarımın hayatında genel olarak ne ağırlıkta olacak? Önde olan neyse ondan söz edeceğim. Tabi öncesinde sizleri aşk hayatınızın inceliklerini öğrenmeniz için oranın da aylığını yıllığını yükledim. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma davet ediyorum. Aboneliğe bekliyorum. Neymiş Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum. Sevgili arkadaşlarım buraya da bekliyorum. Benim olduğum her yere ben sevgili oğlaklarımı bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var. Sevgili arkadaşlar bekletme olmuyor da çok kolay bandır olay bitti. Ay çok güzel ferahlık mı geliyor ne yapıyor? 2020 yılı çok güzel gelecek benim sevgili oğlak arkadaşlarıma. Sizin yollar biraz kısa kısa çıkmış ama ben her zaman şöyle derim. Az olsun öz olsun hayırlısıyla olsun diye işte bunun için diyorum ben. Yollar kısa ama tertemiz. Aşk hayatınızla alakalı olabilir. İş hayatınızla tabii ki her ikisi de içinde dahil. Güzel temiz temiz bir şekilde görüşmeler yapılıyor taşınmalar falan da olabilir sevgili arkadaşlarım bakacağım şimdi tertemiz gideceksiniz tertemiz dönüşlerinizi yapacaksınız benim sevgili oğlak arkadaşlarım güzel insanlar hadi bakalım şöyle bir bakalım hmm. özellikle şöyle bir göz gezdireyim de ondan sonra 2 4 5 6 bu 6 tane yolun 2 tanesi aşk hayatınızla Alakalı iki tanesi aşk hayatınızla alakalı sevgili arkadaşlarım. Çünkü biri tertemiz sadece kalpli şekliyle çıkmış. Biri de buluşmalı çıkmış. Çok güzel diğerleri tamamen iş hayatınızla alakalı. Onlar da güzel çıkmış. Güzel kardeşlerim iyi fena değil. En azından şöyle bir göz gezdireyim de neyin ne olduğunu anlayalım. Benim sevgili oğla Oo, üçgeniniz de çıkmış. Çok güzel. Sizde şans var güzel. 2020 yılında güzel temiz şanslar gelecek sizlere. Hmm, en alt dipte, en alt dipte kıvrılmış yılanınız var. Ona da dikkat edelim. Yılan baya bir sıkıntılı. Hemen üstünde de kedi var. Kedi de dost bildiğimiz insandır. Sevgili arkadaşlar, özellikle de adında F harfi olan sevgili oğlak arkadaşların mümkün olduğunca tabana kuvvet kaçmaya çalışın hemen çizginizin bir altındalar kediyle yılan adında A harfi olan oğlaklar kaçmaya çalışın size yakınlar bu yılanla kedi size yakınlar sizin özellikle hmm, iş hayatınızda gözleri var çünkü yılanın çevresinde dip kısımda nasıl göstereceğim bilemiyorum yılanın çevresinde balıklar var İnanılır gibi değil bir tane de kelebek var hmm. Çok ilginç sizin gecikmiş mutluluğunuz var sevgili oğlaklar adında oğul, A olan oğlaklar A harfi olan bu yılan ile kedi sizin gecikmiş mutluluğunuza engel olmuşlar. Ya mirasla alakalı ya da aşk hayatınızla alakalı çok geçmişte öncesinde sizin bir mutluluğunuza bu insanlar engel olmuşlar. Dolayısıyla bu insanlardan alacak bir mutluluğunuz var. Yılan nasıl çöreklenmiş o balıkların, o kelebeğin üstüne. Hmm, evet ama o da çevresi fena değil yani öyle çok da kurtulacaksanız diyemem maazallah. Yılan canavar gibi olduğu yerde çöreklenmiş iğrenç. Çok iğrenç üstünde de kedi var bu ne demektir? Kedi dost, köpek dost değil mi canlar? Yılana güç veren sizin dostunuz. Ah ah ah düşmanınıza sizin güç veren kim? Dostunuz. Kedi güç veriyor. Kedi, kediden güç alıyor. Adında, adında şey harfi olan sevgili arkadaşlarım. Biraz sabredin. Bakın biraz sabredin. Adında şey harfi olan, u harfi, f harfi, i harfi olan sevgili arkadaşlarım güzel maddiyat gelecek size de yalnız üstünüze bir çember var sizin o çemberi aşmanız lazım tamam önce o çizgiyi kuşağı gibi bir karaltı var üstünüze dip kısımda onu açtığınız sizlere de resmen dolar işareti çıkmış size de bir şeyler gelecek sizin hanenize sevgili oğlak arkadaşlarım var 2020 yılında güzel şanslar var iş hayatınızın sıkıntılarını sizler şimdi genel olarak bakıldığında tamamen geçmişi kapatmışsınız risk almışsınız ama ne kadar risk alsanız da sevgili oğlak arkadaşlarım biraz böyle genel olarak bakıldığında şu kısma şu kısma bakıldığında canlar çalışıyorsunuz yani 2020 yılında sizlerde biraz bir iş hayatınıza sorumluluk artışı var biraz sorumluluk artısı olsun olsun o sıkıntı değil cumartesi pazar verirsiniz, ortak çok anlaşmalar çıkmış aşk hayatınızda Sevgili oğlaklar, ay çok güzel, sevindim. Ara gibi çalışıyorsunuz, düzen tamam, aylık bütçenizde de güzel gidişler var. Sadece 4 oğlak ailesi örneğin, 4 kişiden birinde birazcık böyle bir üzgünlük, pişmanlık var. O pişmanlık da şu, ben bu ay bu alışverişi keşke yapmasaydım, ben bu ay şunu yapmasaydım gibi bir durumlar var. Adında F harfi, H harfi olanlar, sizler ikiniz birleşiyorsunuz. Ama aşk yaşayacaksınız ama evleneceksiniz. Aynen. Adında F harfi, H harfi olan sevgili arkadaşlarım ya H'sizsiniz ya da F'sizsiniz. Ama karşı partnerinizin ki ya H ya F. İkisinden biri size ait, diğeri karşı partnerinize ait. Muazzam anlaşaraktan evleneceksiniz ve bu evliliğe sizin tanışmanıza fırsat verecek olan adında N harfi olan aracı Aynen öyle muazzam, güzel, mutlu yere doğru gideceksiniz. Çok güzel kısmetler sizi bekliyor. Adında S harfi olanlar siz de aynı. Birazcık sabredin. Sizin de kariyer güzel yere doğru gidecek. Birazcık biraz sabır. Öyle hemen Ocak ayında olmayacak bu. Birkaç aycık sabret. Güzel yere doğru gideceksin. Sevgili kardeşim adında S harfi olan kariyeri de. Güzel yere doğru gideceksiniz. Hmm, akımları iyi, aile içi güzel görünüyorsunuz. 3 evliden biri sıkıntılı birinde ayrılık görülüyor kavga gürültü hafif çaplı şurada çıkmış birbirinize girmişsiniz canlar bir kişi diyorum yani bir kişi derken nedir bu %15 veya 20 civarı ona da yapacak bir şey yok o kadar olabilir hayatın her şeyi bizler için sevgili oğlak arkadaşlarım sevgililerde canlılık var genel aşk hayatınıza ilişkilerinize bakıldığında son derece dikkatli olacaksınız sevgili oğlak arkadaşlarım yani partnerinizi kırmamaya çalışacaksınız veya karşınızdaki kişi de aynı şekliyle mümkün olduğunca genel olarak bakıldığına dikkatli olmaya çalışacaksınız ben her zaman işte bu ilişkiyi bulamam dikkatli olayım hemen kızmayayım kırmayayım gibi böyle bir dikkat durumlarınız var sevgili arkadaşlarım ekslerde ise memnun olmadıkları şeyi değiştirmek isteyecekler eks olan oğlak arkadaşlarımın da böyle bir duyguları var 2020'de memnun olmadıkları şeyi değiştirmek isteyecekler platonikler platonikler ala vera dalavere derdindeler benim sevgili platonik arkadaşlarım karşı tarafı çekmek için neyse hadi sizi ispiyonlamayayım ama çekeceksiniz karşı tarafında hoşuna gidecek yapın yapmayın demiyorum bekarlar Şimdi ilk Ocak ayında değil, Şubat ayında değil, Mart'tan sonra size kadersel güzel fırsatlar yolunuza çıkacak. Benden söylemesi güzel, o da güzel. Enerjiniz, zaman gelecek, açacaksınız. Siz de aynı şekliyle çıkmış, ağaç şeklinde çıkmışsınız. Sevgili arkadaşlarım, zaman gelecek, yaprak dökeceksiniz. Beklentilerim karşılanıyor mu derseniz, %50'niz beklentisini karşılayacak bir şekilde %50'niz beklemekti sevgili arkadaşlarım bu bekleyen arkadaşlarım da kabule geçecekler bir de böyle bir şey çıkmış sabırla elde edeceksin merak etme bak ferah gördün mü sıkıntıların çoğu gitmiş artık gidiyor hiç merak etme sağlıkta 3 kişiden biri rahatsız görülüyor sevgili arkadaşlarım küçük çaplı burada kazalar çıkmış onları da şey yapmayalım yani sakarlık diyelim biz buna Merdivenden düştüm kolum kırıldı bacağım incildi gibi biraz böyle sarıklı arkadaşlarımız çıkmış dikkatli olalım ben de geçtiğimiz yıl kolumu kırdım düştüm yüksekten de olabilir sevgili arkadaşlar onun dışında kötü bir şey yok dikkatli olacağız ilişkiler falan güzel çok güzel barışlarınız var sahiplenme duygunuz olacak yoğun duygular taşıyacaksınız ve son derece iyi niyetli olacak benim sevgili oğlak arkadaşım 2020 yılının genelinde şanslarınız var. Çok temiz, her şey temiz çıkmış sevgili arkadaşlar. Küçük çaplı da olsa kısmetler, balıklar geliyor. Yalnız kediyle yılana dikkat edelim. Harfleri de ben zaten size saydım. Sevgili arkadaşlar. Böyle yapınca daha iyi oluyor. Bekletmeyi sevmiyorum. Dökülme de dökülmüyor. Kolay kolay. Sevgili oğlaklar aman Allah'ım el ele tutuşmuş ne yapıyorsunuz siz de sevgili oğlaklar ama evlisiniz ama sevgilisiniz güzel arkadaşlarım benim sevgili ah bakın önce şuradan başlayayım bakın bu bizim iç dünyamızdır ya iç dünyamız ya hane içimiz şu dışarısı dışarıdan gelecek hayatımıza etkiler olumlu ya da olumsuz değil mi tamam şimdi geçmişin illaki sıkıntılarını hala bugüne taşıyan Ocak ayına taşıyan oğlaklar var. Evet var. Öncelikle bunu atacağız canlar. Daha çok da benim burada gördüğüm iki kişi tepetaklak olmuş. Nedir bu? Çiftlerimiz veya sevgililerimiz. Tepetaklak. Niçin tepetaklak oldun? Tabii ki maddiyatla alakalı. Çünkü sizin iyiler yan dönmüş. Bu şekilde yan vaziyetliler. Ama merak etmeyin o da düzelecek. Çünkü kendiniz aydınlanmışsınız. Bakın yan tarafta aydınlanıyorsunuz. Sadece içimiz geçmişe dair... Karanlıkta kalmış geçmişin olumsuzluğunu bugüne taşımışız merak etmeyin sevgili arkadaşlarım geçmişten taşıdığınız zaten geçmiş gecikmiş mutluluklarınız alınmış haklarınız alınmış karşı düşmanlarda pek yıkık bir vaziyette çıkmamışlar iyi görünüyorlar onlara karşı da temkinli olun sevgili arkadaşlar hiç merak etmeyin şu içinizdeki sıkıntılarınız her neyse 3 ay sonrasında bu sıkıntı aşağıya inecek. Hemen yan tarafta 3'ünüz çıkmış. Hiç merak etmeyin karşısı tertemiz. Evlilikler, barışlar, nişanlar bir de imzalar çok çıkmış. Bakın ne kadar güzel kadersel olarak evlilikler geliyor. Evlilik, barış çok çıkmış. Sizler de bir tane yıkım var. O bir taneyi de dikkate almıyoruz. Çünkü az, az olduğu için. Adında Y harfi, N harfi olan arkadaşlarım. İki ay sonra gözüm tam görmüyor. Muazzam derecede Murat sizi bekliyor. Bu harfteki A ve Y harfinde, N harfinde A da var çünkü. A, Y ve N harfindeki sevgili oğlak arkadaşım, 2 ay sonrasında. Bakın 2 ay sonrasında ya iş hayatıyla alakalı bazılarınıza güzel mucizeler gelecek ya da tanışmalar, kısmetler gelecek sevgili arkadaşlarım. Tamam mı? Çünkü kalpte var, balıkta var. Hemen çevresinde. Y, A, N harfindeki arkadaşlarım. Adınız, soyadınız fark etmiyor. Sevgili arkadaşlar güzel. Adında C harfi olanlar zaten zirveyi yapacaklar herkesten önce. Güzel, çok güzel yere doğru gideceksiniz. Size de burada hep 4, 4, 4 vermiş. Ben size diyorum ki. 2020 yılı içerisinde de burada da aynı şekliyle 4 vermiş oysa ki 4 benim uğurlu sayımda demek ki benim oğlakçıklarımla oğlak mı oğlak, ortak bağlantım var 4 sayısı da zirvede çıkmış sevgili arkadaşlar ne yaparsanız yapın 4 sayısını kullanın diyorum ben sizlere 2020 yılı içerisinde sıkıntılar gidecek hiç merak etmeyin el ele tutuşuyorsunuz barışlarınız var yıkmayacaksınız kolay kolay Yuvaları yıkmayacaksınız hemen tam düşüyoruz biz derken olayı toparlamaya getireceksiniz tamam mı sevgili oğlak arkadaşlarım güzel şanslar geliyor mucizeler geliyor Murat ağaçlarınız geliyor sadece kediyle yılanla Aa işte sabır gördünüz mü sabırla güç elde ediyorsun hem maddi hem manevi Murat Murat kapısından geçeceksin hadi bakalım Kediye yılana dikkat edelim çünkü canavar gibi hala ayaktalar buyurun. Maceraya atılmak isteyen sevgili oğlaklar evlisin. Dikkat ediyoruz lütfen kediye dikkat ediyoruz tamam mı? Düşmanların var ah benim oğlakcığım onu düşman olunur mu aşkına. Oluyorlar işte gördünüz mü simsiyah siyahlaşmışlar kötü gözle bakıyorlar size uzaktan uzağa gizli gizli bakıyorlar. İş hayatında bekliyor benim sevgili oğlak arkadaşım ama kabule geçeceksin. Tamam. Kabule geçeceksin ve başarıya gideceksin. İşte bu. İşte bu. Mahrum olmamak için ne yapıyorsun? tamamlayeceksin Böyle beklemekle olmaz. Benim kollarımı sıvamam lazım diyerek bir şeyleri kabulleneceksin. İlişkilerin, iş hayatındaki sıkıntın her neyse bunu kabullenerek sevgili arkadaşlar kolları sıvıyorsunuz akımı görün akımı akımı görün aile içi iş yerinizde akımı görün sevgili oğlak arkadaşlarım güzel yani kötü değil kötü değil tepe taklak olan arkadaşlarım buyurun tepe taklak olanlar siz geldiniz buraya tepe taklak olanlar bunlar Çünkü Üç aileden ikisi mükemmel çıkmış birinde ayrılık görülüyor. Siz ayrılık olanlar buraya yansıdı sevgili arkadaşlar ama bu tabi sizi korkutmasın olabilir. Yani herkesin hayatı dört dörtlük değil. Belli ki içinden çıkamıyorlar. Tepe taklak olmuşlar ama olmayacak ve ayrılık görülmüyor orada. Hemen bir anda böyle kolunuzla kavrayıp yukarıya havaya kaldırmaya çalışacaksınız. Yenileniyorsun ardından ne yapacaksın? geçmiş hataları değerlendireceksin sıkıntı neyse askıya alacaksın gündeme getirmiyorsun tamam geçmiş hataları değerlendireceksin evet geçmişte hatalar yapıldı diyerek ne yapacaksın veya bir şeyin içinden çıkamıyorsan bu daha çok şeyde çıktı sevgili arkadaşlar platonikler ah sizi sizi ondan sonra ne yapıyorsun canlanacaksın canlanıyorsun sevgili arkadaşlarım ne dedim burada platonik arkadaşlarımız biraz oyunlar var platonik arkadaşlarım da yap yap tamam karşı tarafında bazıların çoğunun hoşuna gidecek yapın yardımlar göreceksiniz birbirinize destek olacaksınız uzlaşmaya varacaksın ayrılık yok tamam uzlaşacaksın uzlaşmak demektir sevgili oğlak arkadaşım güzel insan evet biraz sıkıntılar var çünkü küçük çaplı kazalar gördüm öyle ayak takıp düşmeler kol bacak incidip kol kırma gibi daha fazla kurcalamayacağım öyle küçük çaplı kazalar diyelim bundan dolayı arkadaşım diyebilir ki ben niye hızlı gittim veya dikkatsizce merdivenden indim diyebilir sevgili arkadaşlar ama merak etmeyin bu sizi korkutmasın bakın ne yapıyorsunuz gideceksin hastanede doktorunla anlaşacaksın gereken neyse evinde evdeki eşinle ailenle anlaşacaksın gereken neyse bunu yapacaksın sevgili oğlak arkadaşım pişmanlık yok melankoli yok ne yapıyorsun geçmişi örtüyü çekeceksin tahriplerden arınacaksın rahatsızlığın her neredeyse 3 kişiden bir hasta çıktı rahatsız çıktı kolu bacağı sarılı çıktı Evet iki tanesi güzel fena değil sevgili arkadaşlar en azından benim gibi görülüyorlar tahriplerden arınıyorsun Mikropları geride bırakacaksın ve geriye bakış yapacaksın. Nerede o benim eski pişman hallerim diyeceksin. Ben artık kendime geldim savaştan çıktım diyecek. Benim sevgili oğlak arkadaşım genel olarak bu ruh hali sizi saracak. Merak etmeyin güzel çok sürprizler gelecek sizlere. Güzel sürprizler geliyor sevgili arkadaşlar. Kendiniz gibi becerikli insanları kendinize çekeceksiniz. Onlar sizi kendilerine çekecekler bu iş budur zaten daha ne olsun ondan sonra geldi köklü kuruluş ne diyormuş meleğim doğaya dön diyor doğaya doğada kendi özünü kendi doğanı bulacaksınız gücünü ve aradığın tüm cevapları orada bulacaksın hem gücünü elde edeceksin hem zihnin açılacakmış sevgili bu e, oğlak arkadaşım oğlak oğlak oğlak ne yapıyormuşuz hem bedenen gücümüzü hem de zihnimiz açılacakmış. Demek ki yürüyüşlere çıkmak lazım. Şöyle bir atalım dışarıya kendimizi. Temiz hava alalım değil mi? 2020 yılında melekler sizlere bunu öneriyor. Doğa'ya dön diyor. Sevgili oğlak arkadaşlarıma güzel insanlara. Evet arkadaşlar bu açılımımızın sonuna geldik. Tekrar hatırlatıyorum sizleri ilişkilerinizin inceliklerini öğrenebilmeniz adına. Çayfalı Aşk Hayatınız kanalıma bekliyorum aboneliğe bekliyorum. Oranın da aylıkları, yıllıkları yüklendi. Buraya da bekliyorum. Şen olduğu her yere ben Oğlakçıklarımı bekliyorum. Başımın üstünde yeriniz var sevgili arkadaşlarım. Tekrar güzel, huzurlu bir şekilde 2020 yılı geçirmeniz dileğiyle. Sizleri seviyorum. Sevgilerim, saygılarımı sunuyorum. Kocaman da öpüyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hadi bay, hadi bay.